Evet arkadaşlar bel soğukluğu videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Kürlere devam ediyoruz. Bel soğukluğu için hasır otu kürü. 1 su bardağı kadar kaynatılmış suyun içine 4 gram hasır otu kökü atılır. 10 dakika demlenmesi için beklendikten sonra hazırlanan bel soğukluğu bitkisel kürü içilir Bel soğukluğuna turp tohumu kürü. Türk tohumu toz haline getirdikten sonra balla karıştırılıp macun haline getirilir ve macun yenir. Bel soğukluğuna salatalık çekirdeği kürü. 10 gram salatalık çekirdeği ezilip toz haline getirilir ve 1 gram kahve ile birlikte aç karnına içilir. Şimdi kısa kısa bitkisel kürlerimiz var arkadaşlar. Ketan tohumu suyun içinde kaynatın. Bunu süzerek her gün bir bardak içebilirsiniz arkadaşlar. Suyun içinde mayan kökünü kaynatın. Aynı şekilde her gün bir bardak için. Her gün yaklaşık olarak 20 gram havuç tohumunu yutun. Bu uygulamayı 20 gün süreyle devam edin. Sıcak suyun içine 6 gram kitre eriterek için. 1 su bardağı suyu kaynatın. İçine 4 gram hasır otu kökü koyarak demleyin. Bunun 10 dakika demlenmesi yeterlidir. Ben soğukluğu için oldukça rahatlatıcı bir kürdür. Turp tohumunu toz haline getirin. Daha sonra bunu balla karıştırıp macun kıvamına getirin. Her gün bu macundan bir tatlı kaşığı yiyebilirsiniz. Salatalık çekirdeğinden 10 gram kadar alıp bunu ezip toz haline getirin. Bunu 1 gram kadar kahve ile karıştırarak yemekten önce aç karnına için. Sıcak hazırlanan bazı bitki çayları da idrar yollarındaki etkiyi azaltabilir. Özellikle kebabiye ve mersin yağı iyi gelen bitkilerdendir. Bunu içtiğinizde karın bölgesinde sıcak kompres yapılması ya da sıcak tuş alınması daha fazla etki yapacaktır. Kereviz ve meşe alamodunu havanda dövün. Bu şekilde toz haline gelen karışma bir tutam kadar günlük ilave edin. Daha sonra biraz sirke ile yoğurun. Lafa, lafa kıvamına gelmiş olan karışımı tedavi yaptığınız sürede belinize sarın. Suyun içinde tarçın kabuğunu kaynatın. Bu süzerek içine bal ilave edin bunun içine. Bu sayede elde edilen şurup kıvamındaki karışımı ısıtıp yemek aralarında bir çay kaşığı içebilirsiniz. Ben soğuklu tedavisinde... Sırasında bunun bed soğukluğu tedavisi sırasında vücudun sirkeli olması oldukça faydalı olur. Ağrı olan bölgeye bayır turpu sarabilirsiniz. Bunu birer saat arayla yenileyebilirsiniz. Kadından için bir litre suya konulacak maydanozu kaynatıp buharında oturmak faydalı olacaktır. Kadınlara yine semizotunu suda kaynatıp buharında oturmak iyi gelir. Erkekler bunu kaynattıktan sonra içebilir. Toz halinde getirilen nöbet şekeri sabah ve akşam yenilirse bel soğukluğuna iyi gelir. İri bir salatalık ya da acurun çekirdekleri çıkarılıp havanda ezilir. Bunun içine iki çay kaşığı taze çekilen kahve koyularak bir bardak soğuk suya koyularak içilebilir. Buna akıntık içinceye kadar devam edilebilir. Havanda toz haline getirilen bir tatlı kaşığı turp tohumunu yarım kahve fincanı zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı teramente ve triekile karıştırın. Tiryak e, bir ot çeşidi arkadaşlar. Bunu e, baharatçılarda bulabilirsiniz. Karışım şeklinde de olabiliyor. Macun haline geldikten sonra bundan nohut kadar haplar hazırlayın. Bunları leblebi ile bulayın. Bir şişenin içine koyduğunuz haplardan her gün 5 tane yutun. Bunu bel soğukluğu geçinceye kadar uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Diğer kürlerimizi de izleyebilirsiniz bu sayede. Teşekkür ediyoruz.